İnsan ölürken bile gözünde aşk ifadesi kalır. Son o anda bile gözünde aşk ifadesi kalır. Muhabbet kalır. Allah aşkıyla insan ölür. Yani acı çekmek, zora girmek, aşkı bıraktırmaya gerektirmez. Allah aşkı hiçbir zaman için bırakılmaz. En azılı, en zorlu işkencelerde bile Allah denir. Ve Allah aşkı her yerdedir. Hiçbir şekilde bırakılmaz. Biz kuru ekmek yeriz. İçinde bir parça peynir olur. Ama Allah aşkıyla coşkuyla yaşarız. Bizi mal mutlu etmez. Evet. Yani biz mesela şu an bir mağarada da olabilirdik, bir ne bileyim toprakta yapılmış bir yerin içinde de konuşuyor olabilirdik. Aynı aşkı, aynı muhabbeti yaşardık. Aynı coşkuyu yaşardık. Yani biz yemeğe göre, eşyaya göre, mala mülke göre şekil almayız. Allah aşkına göre şekil alırız. Allah rızasına göre şekil alırız. Bizi muhteden Allah'ın aşkıdır. Allah olan inancımızdır, Allah'tan olan korkumuzdur.